Bu ikisi birbirinden ayrılmayabilir aslında. Ayrılacak kesin kriterler ancak test yöntemiyle ortaya konabilir. Ama her zaman ayrılması da gerekmeyebilir. Çünkü koronavirüs geçirenlerin, COVID enfeksiyonu geçirenlerin birçoğunu zaten enfeksiyonu hafif belirtilerle geçirdiğini biliyoruz. Burada ayrılması gereken, özellikle tedavi yaklaşımında ayrılması gereken nokta COVID'in bazen daha sert bir biçim alarak akciğer, ve dolayısıyla alt en, e, solunum yolları enfeksiyonlu haline dönüşmesidir. Buna dönüşmeye ait sinyal varsa bu konuda dikkat edilmeli ve hastalığa yönelik bir e, ilave tedavi başlanması gerekebilir. Ama hafif orta belirtilerle geçen COVID ya da üst solunum yolu hastalıkları birçok defa birbirine benzeyecektir. Kişinin hafif ateşi, burun akıntısı, e, geniz akıntısı gibi bir takım şikayetler olabilir. Koku kaybı, bunlar üst solunum yolunda da COVID enfeksiyonlarında da olduğunu biliyoruz. Bütün bunları ikisini de aynı çerçevede değerlendirmek mümkün olabilir.